Neyse ne oğlum niye her yeri Enes Batur lan? Neyse çıkalım lan Oğlum ne oluyor lan? Bu seslerden geliyor lan Lan Oğlum nereye yeri Enes Batur Ne oluyor lan? Ne oluyor niye her yeri Enes Batur? Ananız Enes abi Enes abi Abi bu kim anlar abi? Enes abi Enes abi çık lan. Enes abi anana lan Her yerde Enes bak Enes abi Abi Oğlum nerdeyim Enes abi Neresi oğlum mesela? Enes abi Abi rahat bırak beni abi çık kafamdan çık deli olucam her yerde Enes bakım var Lan Enes abi Haklatmışsın Abi ne oluyor Enes abi Bu kim Enes abi Enes abi sal. Oğlum ne oluyor? Neredeyim ben? Neresi oğlum burası? Niye her yerde Enes Batur Enes abi. Oh, oğlum. Kafayı. Lan buranın çıkışı nerede? İmdat. Enes abi çek kalmamlar.